Sevgili ilahiyat, açık öğretim, ön lisans öğrencileri bildiğiniz gibi bahar dönemi arasınıza 26 gün 12 saat şu an itibarıyla kalmıştır. Bu nedenle bugün şu an itibariyle 2018-2019 eğitim öğretim yılının vize arasına sınav sorularını çözmeye başlıyoruz. Hepinize başarılar diyelim. Bu arada sizlere şunu demek istiyorum. Bu sorularımızı Hayatımız Arapça YouTube kanalında takip ederseniz arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz ve abone donatıklarsanız hem başarmış olmanın yolunu açmış olacaksınız hem de hayran sebep olacağınızı aklınızdan uzak tutmayın. Birinci sorumuz لَا تُجْبِرُ تُفْلَ لَا تُجْبِرُ تُفْلَ Çocuğu zorlamayınız. اِكْمَالِ وَجْبَتِهِ öynünü tamamlamaya mecbur etmeyiniz. Yani yemesini, yemeği bitirmeye mecbur etmeyiniz. Yukarıdaki Cümlede yer an boşluğu yer alan boşluğu anlamlı bir şekilde tamamlayacak harficer aşağıdakiler hangisidir? Ecbere yüz fiili arkadaşlar ale harficeriyle kullanır. Meselâ fi ikmalı vebeti, fi ikmali vebetini e, kahvaltısını bitirmede. Li ikmali vebeti kahvaltısını bitirmesi için, an ikmali vebeti bitirmeden min dendan, yani doğrusu sevgili arkadaşlar, aşk, ale ikmali vebeti, yani anlamlı şekilde tamamlayacak harf budur çünkü acıbire yücbirim, mecbur etmek, neye mecbur etmek? Ale ecbere ala alqirati ecbere ala alkitabati ecbere ala altaami vesan ikinci sorumuz bayramlarda ne yapardınız cümlesinin bakın anlamca en yakın sevgili arkadaşlar en yakın vurgusuna dikkat ediyorsunuz anlamca en yakın arapça karşı aşağıdakilerden hangisidir mezekuntum tefaaluna fil aiyadi bakın, mâze küntüm tef'alûne fil âyâdi mâze küntüm tef'alûne fil ne yapardınız? fil âyâdi bayramlarda. Dolayısıyla cevabımız bu. mâze küntüm sete f'alûne fil âyâdi bayramda ne yapacaktınız? mâze küntüm kat fe'altûne fil âyâdi ne yapmış oldunuz? mâze tef'alûne fil âyâdi bayramlarda ne yaparsınız? مَذَا siz تَتَفْعَلُونَ فِي bayramda ne yaptınız, ne yapacaktınız vesaire. Doğrusu en yakın ağdır arkadaşlar. Kuntu nokta nokta هَذَا سُؤَلِ مِنْ قَبْلُ Yukarıdaki cümlenin geçmiş zamanının hikayesi anlamı taşıması için boş bırakılan yere aşağıdakilerden Hangisinin getirilmesi uygundur? Bakın, hangisinin getirilmesi uygundur? Uygundur. Se es soracağım. Es elü, soruyorum. Kaç se Bakın, ne diyor? Geçmiş zaman hikayesi. Kaç eltü? Sorusu bu. Kaç se bu soruyu daha önce sormam gerekirdi diyor. Sairun soran, sair sordum. Allah size cehşet. Hel taqraine el kitabe. Bu soru bir önceki şeyde de çıkmıştı ya bir sonraki. Hel taqraine el kitabe. Tab okuyor musun? Tab okur musun? Nam. Evet ile sorulan soruya yani zaten arkadaşlar naam veya la ile cevap verilir. Tabi burada el-kutubü tarihi, el-kutubet tarihiyete diyoruz. Tarih kitapları. Şimdi min ecri Tarih kitapların için yurva enne rivayet edilir ki tarih kitapları lil gayeti son derece tarih kitapları min hayfi tarih kitapları yönünden Dolayısıyla doğru cevabımız arkadaşlar E şıkkı L özellikle. Bu nedir? Özellikle tarih kitaplarını. Çünkü ne diyor? Hel takra'ina Kitap Okur musun? Naam. Dersiyeme kutuba tarihiyete. Özellikle tarih kitaplarını okurum. 5. soru. Da'ar raculu ila hafle musikiyyetin. Da'ar-reculu adam çağırdı, ila haflet-i müzikiyetin bir müzik törenine, müzik toplantısına, müzik törenine. Yukarıdaki cümlede altı çizili, fiili, meçhul formu aşağıdaki hangisidir? Arkadaşlar, da'a ne olması lazım? Duye olması lazım. Da'a, du'u'yye olması lazım. Dea olmaz. Ud'u olmaz. Ud'u olmaz, olmaz. du'iyyat olmaz. Du olmaz. Neden? Çünkü da'nın meçhulü bu du'u'yye davet edildi. er adam ile hafleti muslikiyyete adam bir müzik şölenine davet edildi. Arapçada edilgen yapı ile ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi doğrudur? Bakın nedir? Edilgen yapı. Arapçada edilgen yapı elde edilirken fiilin hareketlerinde değişiklik yapılmaz. Yapılır. Sözde özne ile kullanılan fiillere meçhul fiiller adı verilir. Bu doğrudur. Fiiller mazi ve mızari halde aynı şekilde edilgene çevrilir. Hayır, farklı şekillerde. Fülasi ve emzit fiillerin edilgen yapılar arasında bir farklılık yoktur, vardır. Edilgen yapıdaki cümlelerde gerçek özne biline bilinmez. Gerçek özne. Çünkü zikredilmemiş yani zikredilmediği için edilgen olmuş zaten. 7. soru. Yeşkurul amidu dekan teşekkür ediyor et talibeti öğrencilere kız öğrenciler fil ihtimaye toplantıda. Şimdi yukarıdaki cümleyi edilgen şekli aşağıdaki hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Doğru olarak verilmiştir. dedi. Şimdi bir kere ne olacak arkadaşlar? Şekeret et fil Şekeret teşekkür etti. Et kız öğrenciler fil-içtimai toplantıda. Yüşkerül amidü e, amid e teşekkür ediliyor fil-içtimai toplantıda. Dekana teşekkür ediliyor. Teşkürü talibiyatü kız öğrenciler teşekkür ediyor fil-içtimai toplantıda. Tüşkerü talibiyatü fil-içtimai kız öğrencilere toplantıda. Teşekkür ediliyor. Şükrel amidu fil iştimi'e Dekan toplantıda şükredildi. Dekana şükredildi. Yani öldü. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkı. Yani kız öğrenciler. Toplantıda kız öğrenciler şükrediliyor. Teşekkür ediliyor. Sekiz. Yuda'u konulur. El kitabu, kitap, alel mektebi. Masanın üzerinde. El kebiri, büyük masanın üzerinde. Lil müdiri, için. Şimdi burada cümlenin bir faili aşağıdaki hangisidir? Daha iyi bir fail arkadaşlar, fiilden sonra hemen gelen kelimedir. Bak, yuda'u kitabu. Dolayısıyla. Yuda'u zaten fiil. El mekteb, mefoulun el -Mudir. yine yani meformi gayri sari el zaten sıfattır arkadaşlar. Dolayısıyla e, El-Kitabı naibi fail olarak gelmiştir. L-Deyne yanımızda vardır. Haczun musbekum. Daha önce hacz edilmiş. Yani rezervasyonumuz vardır diyor. Rezerve etmişiz. 10 oda için rezervemiz vardır. Nokta al-gurafu min kibeli şirketine. şirketine Bu rezerve şirketimiz tarafından yapıldı diyor. O zaman nedir? Odalar şirketimiz tarafından hacz edildi. Hacez'e şirket olduğu için olmaz. Haciz ne biz hacrettik. Hucizet arkadaşlar el gurafu min tebeli şirket şirketine. Hucize haczedildi yani rezerve edildi. Setu senu cizu hucizu e, haciz edeceğiz. Dolayısıyla bu doğru cevabımız. Şirket çünkü ne olduğu için hucizet el gurafu e, Mekribili şirketine guraf, e, cemi teksir olunca ne oluyor? Hüccüzet olacak arkadaşlar. Hüccüzet-ül gurafu. Fihil faili bununla Aşağıdaki Aşağıdaki hangi muzarif meçhul formdadır? Meçhul formda. iki, iştirak ediyor, malum. Yüşehidü izliyor, malum. Yuderrisü ders veriyor, malum. Yuhlimü bildiriyor malum yunazzam Zamu tanzim ediliyor, meçhul. Doğru cevabımız. cevap sahih. 11. Utturrar vezir nokta nokta te'cili ziyareti li sebebin sahihin. Yani bakan, sağlık sebebi nedeniyle e, ziyaretini te'cil etme, ertelemek zorunda kaldı diyor. Evet fi utturra, arkadaşlar utturra ile yani şeye mecbur kalmak anlamında fi deda, ale üzerinde bir şeyin üzerinde bi, bir bir şey onunla yapma ismi alet mesela bilmekte bil kalem bil ara vesaire min o zaman uttura veziru nedir ile ta'jili ziyareti lisebab sahhi doğru cevabımız. Yani uttu fiili arkadaşlar ile harfi cer ile kullanıyor. Buradaki en önemli şey kelimenin manasını bilmek lazım sevgili arkadaşlar. Kelimenin fiili manasını bilip ve o zaman zaten e, Arapçada en önemli konulardan biri de hangi fiilin hangi harficerle cerle kullanıldığını tahmin etmek ya da bilmek. Yani fiilin tam anlamını kavrarsak hangi harficilerin ona uyum sağlayacağını zaten aşağı yukarı tahmin etmemiz kolaylaşır. 12. soru <gülüyor> Cümlede boş bırakılan yere gelebilecek sözcük aşağıdakilerin hangisidir? Yufhasu <gülüyor> muayene edilir. Yuteberu <gülüyor> kabul edilir. Yüzevvedu <gülüyor> ziyadeleştirilir. Yüsemme <gülüyor> isimlendirilir. Yualicu <gülüyor> tedavi edilir. Arkadaşlar Şعبü Türkî يعتبر شعباً نظيفاً. Türk milleti latif bir kavim, kibar, hoş bir kavim olarak kabul edilir o zaman yöteberim. 5 şık. 13. soru: Ellezî lâ yerhamu <gülüyor> le yurham. Cümlesinde altı sözcük kelime cümlenin hangi ögesi konumundadır? Hangi kelimesi konumunda? Ellezî <gülüyor> lâ yerhamu le yurham. Yani mübteda. İsim cümlesi, o ismi mevsul başladığı için, yani merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Merhamet etmeyen merhamet görünmez. Cansız varlıkla ifade eden çoğul isimlerden sonra aşağıdaki ismi mevsullerinde hangisi kullanılır? Cansız varlıklara. Bakın, ellevi, elleteyni, ellevi, o kimse ki, o kimse, o erkek yani. Elleteyni, o iki bayan ki bakın bunlar canlı on değil mi men o kimse ortak kullanılır elleevine o erkeklerki elleti o şey ki elleti 14 Evet yani ne diyor? Cansız varlıkları ifade eden çoğul isimlerden sonra aşağıdaki isimlerden hangisi kullanılır? Cansız varlık olunca cansız, akılsız müennes kabul ediyorum Müfret müennes şey yapıyoruz. Bu kuralı unutmayacağız arkadaşlar. Cansız ve akılsız varlıkları göstermek için ya da ifade etmek için kullandığımız ismi işaret ya da isim müennesidir. Nokta. 15. sorumuz. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi bir ismi mevsul değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir ismi mevsul değildir? Şimdi men ismi mevsuldür. Elleti bayanlar için, elleti müfret bayan için ma o kimseki yani cansızlar varlıklar. لَاَتَ ismi mevsul değildir. Kâhne ve kardeşlerinden kabul edilen bir edattır. Dolayısıyla doğru cevabımız budur arkadaşlar. لَاَتَ وَقْتِ نَدَامَتِ Mesela bu vakit pişman olma vakti değildir. هَاُلَيْهُنَّ Değil تَالِبَيَتُ tâ, Bu o öğrencilerdir ki bayan öğrenciler اَلْتَقَيْتُوا بِهِنَّا اَلْتَقَيْتُوا بِهِنَّا Karşılaştım, onlarla karşılaştım. Eş-şehir-ül geçen ay, yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri, aşağıdaki ismi mevsullerden aşağıdaki ismi mevsullerden hangisi doğru olarak, doğru şekilde tamamlar? Bakın, هَاُلَيْهُنَّ اَتْتَالِبَيَتُوا هُنَّ اَتْتَالِبَيَتُوا Bu, o öğrenciler diyor, <güler> O kız öğrenciler nedir? İltekaytu karşılaştım, buluştum binle onlarla eşehranmadı. Geçen ay karşılaştığım kız öğrenciler işte onlardır diyor. Şimdi burada elleteyni kız öğrenciler olduğu için olmaz. Çünkü sayı yönden de uyuyacak. Ma zaten bu ismi mensul değildir dedik. Pardon cansızlar için kullanılır. Halbuki burada akıllı veya lanı var. Ellevati bakın elleti, lettani, ellevati galibat olduğu için ellevati ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Elleti bir bir kız için, lettaini iki kız için, ellevati kızlar için. Değil mi? Ee, tabi bu mansub, bu da merfu elletaini. 17. soru. İnşallah anlıyoruz, değil mi? O en nokta nokta ulbaytaini min elma'i. Şimdi bakkala girmiş vatandaş ne diyecek? Tabii eşteriye diyecek. Cümlesine boş bırakılan yere aşağıdaki fiillerden hangisi doğru şekilde tamamlar. Yani en akra ölbeteyini sudan iki kutu okumak istiyorum, yemek istiyorum, oynamak istiyorum, koşmak istiyorum olmam. Doğrusu arkadaşlar eşteriye satın almak istiyorum. En neddiletu hanım garson, ehlim ve sehlim hoş geldiniz. Herih hizmete nasıl yardımcı olabilirim? nokta nokta bil halibi amm sadet sade mi yoksa tütlü mü sadetin sade لو sade. سمحتي ee, izin verirsen sade olsun uygunsa sade olsun مصادرde sade olsun diyor. Bu bir terkim, bu bir deyim, bu bir kural. kavram. yani لو سمحتي izin verse sade alayım bu da bilhalibi sütle mi emsade yoksa sade mi? O zaman ne diyeceğiz buraya arkadaşlar? Bakın yukarıdaki diyalogda boş bırakılan yere getirilebilecek ifade hangisidir? Yani eyyuh diyor şükren teşekkür ederim. Fırsatan saadet Güzel bir fırsattır diyor. Yani taştığımıza memnun oldum anlamında. Uridu ben tazecen taze süt istiyorum. Halbuki bakın bilhalib emsade diyor. <gülüyor> Yöresel yemekler var mıdır diyor yanınıza, halbuki değil. <gülüyor> Cevap geldi. Yakaladık. <gülüyor> ben kahve içmek istiyorum. Nokta. O da diyor bil halib sütlü mü yoksa sade mi? Sade olsun diyor izin verirsen, mümkünse. 19. soru. Ya bu da Allah'a yubareku fik. Allah seni mübarek kılsın. Ömrünü bereketle kalsın İlkisi yok. Sonumuzu tabi. kamusi. <gülüyor> sözde ihtiyacımız var. Li <gülüyor> Niçin arkadaşlar? Enne arife me'ane kelimatilleti le ne'arifu'en. Fakat burada sebep bildiriyor. Sebepte arkadaşlar li <gülüyor> olması lazım bakın. Lan <gülüyor> bilmediğimiz bilmediğimiz Bilmiyoruz. <gülüyor> hey harfe bilmeyelim diye. <gülüyor> li keynense, unutalım diye. O zaman li ne arife, bilmek için me'ani kelimetilleti lan-i arife. Manası bilmediğimiz kelimelerin manası bilmek için bir sözcüye ihtiyacımız var diyor. Son sorumuz sevgili açık öğretim ilahiyat 3 öğrencileri aşağıdakilerden hangisi nasb eratı değildir? Bakın en len ki li arkadaşlar bu dördü nasb edatıdır. Lem cezme edatıdır. Lem cezme cezmeden edattır. Bir başka soru çözüm ve ders anlatım videosunda buluşmak üzere hepiniz